Arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız? iyi misiniz? Bir teyip aldım arkadaşlar. Teyipi sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi arabamızdaki teyip işlevsel olmayan bir teyipti. Yani ses ayarlarını yapamadığımız e, ön apörlü, arka apörlü ses ayarlarını da dahi yapamadığımız bir teyple aracımızı kullanıyorduk. Ve artık arkadaşlar yeni teyip alma zamanı geldiğini düşündüğüm için e, bir teyip tercih etmek zorunda kaldım. Bu teyip tercihimiz Pioneer'dan yana oldu. Açılımını şu şekilde arkadaşlar e, Açılış olarak yapmayacağım Ben açtım biraz baktım e, Baktıktan sonra sizlere de Anlatabilmek için e, Ürün hakkında bilgi vermeye çalışacağım İlk olarak arkadaşlar şunu söyleyelim Kutusunu şu şekilde Ürün kutusu Bu şekilde Piner'ın MWH S125 UI Modeli arkadaşlar şu şekilde hemen Ön tarafından inceleme yapmaya başlarsak şu şekilde söyleyeyim ben size. Buradan verilen özelliklerden sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videonun devamında ileriki videoda da arkadaşlar bunun montajını sizlerde göreceksiniz. Montaj videosu da sizlerin karşısında olacağım. Teybin özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar ilk olarak çift amfi çıkışlı çift RCA çıkışlı olarak olduğu belirtilmiş. Ama biz tek amfi kullanacağız. Ama almışken ileride belki çift amfi de yapabiliriz. O yüzden çift amfi özelliği artı bir özellik olarak bizlere belirtilmiş. Ee, burada iPhone normal Android bağlantısı ve Spotify'dan e, müzikler açabileceğimizin bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu nasıl oluyor? Bunu da hemen bilgisini vereyim. Normal telefonunuzun data kablosuyla e, T1 üzerindeki USB kısmından bağlantı yaptığınızda e, telefonunuzu tanımlıyor Oradan müziklerinizi erişip Müziklerinizi oradan açıp e, Dinleyebilirsiniz Bu da artı bir özellik Güzel bir özellik katıyor Hemen alt kısma indiğimizde Bağlantı kısımlarında USB ve AUX olduğunu da görebiliyoruz burada. Ama baktığım kadarıyla arkadaşlar mikro SD girişi yok e, Burada USB ya da AUX Tercih edebilirsiniz Ben burada USB tercih edeceğim USB'den e, direkt veri alması daha kaliteli, daha güçlü müziklerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Aux'da biraz bir nebzede olsun düşüklükler olabiliyor. O yüzden tercihimiz USB'den yana olacak. Hemen yan kısma geçtiğimizde burada direksiyon ifadesi var arkadaşlar. Bizim arabamıza direksiyondan ses kontrolü yok. O yüzden bu bağlantıya herhangi bir ihtiyacımız olmayacak. Yani Onun ayarları da teyp içerisinden yapabileceğinizi gösteriyor. Ve bir de arkadaşlar Bu genelde Renault grubunda daha çok oluyor Renault Kule olsun, Megan olsun O araçlarda direksiyon kontrolü Daha çok o araçlarda kullanacaklar Tercih edebilirler bu TV. Hemen yan tarafa geçtiğimizde Bu aslında beni cezbeden bir özelliklerden bir tanesi Mitrax özelliğinin olması Yani ses geçişlerinde biraz daha güzel oluyor güzelden kastımız şu mesela bir müzik dinliyorsunuz bitmesine yakın ikinci müzik e, başlıyor arkadaşlar yani geçişler oldukça güzel oluyor bu da müzik dinleme zevkini biraz daha arttırıyor hemen mosfet çıkışları güç çıkışlarına geldiğimizde e, genelde paynılarda standart oluyor arkadaşlar benim bildiğim 4x50 watt desteklediğini söylüyor ses çıkışımız da gayet güzel. Hemen bu tarafa geçtiğimizde Subbaufure Control yazıyor. Yani e, basımızı kontrol yapabileceğimiz bir tep e, olmuş oluyor. E, burada arkadaşlar tape'in üzerindeki hemen özelliklerden biraz bahsetmek gerekirse. Burada bas ve e, equalizer ayar kısmını e, ayrı tutmuşlar. E, buradan basın sizin yaptığınız ayarları göre artırıp kısay olarak, ekleme olarak düşünebilirsiniz. Artırıp ya da düşültebiliyorsunuz. Equalizer bölümünü hemen burada konumlandırmış. Kutuyu şöyle bir kenara bırakayım. Kutunun içerisinden çıkan aparatlar neler var onlardan bahsetmek gerekirse. Arkadaşlar şöyle Piner'ın güzel bir kumandası var. Ee, şöyle tuş hissiyatına baktığımızda ben biraz önce baktım. Oldukça güzel tuş hissiyatı var. Ee, yumuşak dokunuşlara sahip ve kumandanın kendi kabı bile e, oldukça kaliteli. öyle dandik bir ürüne benzemiyor. Oldukça iyi bir üretime sahip. E, bu şekilde de kumandası var. Şu şekilde de ürünün yakından göstermek gerekirse. Bu şekilde kumandası. Hemen bunu da şu kenara koyduk arkadaşlar. Şurada bir tane kılıfı çıkıyor. Bu da pinerların standart e, üretilmiş olduğu kafaların çıkması çıktığı için şu şekilde kılıf bırakmışlar. Yani arabanızı uzun süre binmediğinizde e, ön taraftaki paneli söküp kaldırabilirsiniz. O şekilde güvenlik önlemi olarak da e, bu kılıfı göndermişler. Koruma kılıfı olarak bizleri kutunun içerisinden çıktı. E, burada bağlantı bölümünün olduğu e, kablo bölümü var arkadaşlar. Arka kısmına teybimizin arka kısmına bağlantı yapabileceğimiz e, kablo bölümü. İleriki videomuzda montaj videosunda bu kabloyu kullanacağız bağlantılarını nasıl yapıldığını sizlere paylaşacağım. Bunu da hemen kenara kaldırdık. Burada bir takım aparat var arkadaşlar. Hem vida var. Montaj esnasına bakalım nerede kullanacağız. Belki farklı tip araçların montajında kullanılan aparatlar olabilir. Bunları da montaj esnasında bakacağız. Şimdi gelelim teybimize. Teybimizi şu şekilde yakından incelemek gerekirse arka kısmından direkt başlayacağım. Şöyle bir size 360 derece çevirip teybin görseline bir bakalım. Ben bir inceledim arkadaşlar. O yüzden sizlere de daha iyi anlatabilmek için e, videoyu çekmek istedim. Eğer bu tarz teyp ihtiyacı olanlar varsa e, benim hoşuma gitti. Tabii ki ses kalitesine de bakacağız montaj esnasında. Teybi elimize aldığımızda oldukça e, kaliteli bir his var arkadaşlar. E, gerek buradaki parçaların kesimlerinden yani simetrik olduğu elinize aldığınızda gözüküyor. Teybimiz gördüğünüz gibi yarım model arkadaşlar. Yarım model almamızdaki e, aldığımız için dezavantaj yok. Bunu kesinlikle arkadaşlar şey yapmayın, e, karıştırmayın. CD'li modeller uzun model oluyor. E, eğer CD'siz modellerse kısa oluyor. Yani kısa olduğu için e, herhangi bir güç kaybı anlamına gelmiyor bu. E, şimdi arka çıkışlardan bahsedelim. Hemen arka kısma bak baktığımızda bizim TV'nin bağlantı bölümünün yani soket bölümünün buraya bağlanacağı gözüküyor. Hemen yanında 10 amperlik bir tane sigorta var. Ee, herhangi bir e, aksilik olduğunda, temassızlık olduğunda sigortanın atabilmesi TV zarar vermesi için sigorta konumlandırmışlar. Şuradaki metal parçası bizim ses çıkışlarımızın, mosfetlerin soğumasına yarayan alüminyum parçamız burada. Çift amfif çıkışımızı görüyorsunuz burada arkadaşlar. Çift amfif çıkışı Verilmiş biz burada tek çıkışı kullanacağız ya bunu kullanız ya bunu kullanır o fark etmez ee, Hemen burada baktığımızda da radyo çıkışımız e, bu kısımda verilmiş anten çıkışımız kablo bağlantısı burada olacak Bizim teybimiz şu anki arabada kullandığımız teybimizin olduğu çıkışlar oldukça kötü olduğu için Radyozda e, iyi bir ses alamıyorduk e, İnşallah bunun bağlantısıyla bu sorunları ortadan kaldıracağız Hemen teybin ön yüzüne gelecek olursak Bizim en çok kullanacağımız panel kısmı burası Kafanın çıkarılabilir olmasına hemen şurada tuş var arkadaşlar Yumuşak iğne bir tuş Bastığımızda kafayı tam öyle şey olarak çıkarmadım arkadaşlar O yüzden biraz zorluk çekiyorum Fazla zorlamak istemiyorum Tekrardan yerine takıyorum Kafalı kısmından şuradaki tuştan çıktığını belirtelim Evet bizim burada dikkatimizi çeken teybimizi elimize aldığımızda arkadaşlar şuradaki bas tuşuyla equalizer tuşunun şeffaf olarak gözüküyor. Ekstra olarak şeffaf yapmışlar. Tuşların hissiyatine geldiğimizde arkadaşlar yani daha önceki kullandığım teyplerden apayrı yumuşak bir hissi var. Yani çıt çıt olarak basmıyor gerçekten. Her tuş yumuşak yani kaliteli bir his uyandırıyor. Zaten şuradan da anlayabilirsiniz. Hemen buradan USB bölümünü açalım. Bakın size buradaki kalite farkını göstereyim. Açtığımızda yani şu çıtlama sesleri bile oldukça oturaklı ve yerinde yapılmış. Onu belirtmek istedim sizlere. USB kısmının burada AUX bölümünün burada ee, işte seslerin değişip ses alçaltmanın, yükseltmenin olduğu bölümlerde burada Bunları genelde montaj bölümünde daha çok anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben de teybe fazla aşina değilim. O yüzden montaj kısmında sizlere anlatmak isterim. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kullanım kitapçı da burada. İçerisinde yabancı olarak verilmiş Türkçe bilgisini göremedim. Montaj bilgisinde de çok azıcık bir bahsedilme olmuş. Yine montaj talimatlarına bakaraktan biz de montaj işlemlerini sağlayacağız. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu teybi alacak arkadaşlar için birazcık bilgi vermeye çalıştım. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.